Yardım ya, dönüm ruhum tıda sana beni silmem Gel gözyaşlarımı silmem Senin ara uzun zaman sonra çabalamam kanadım sensin baby bırakıp gitme, kiss me feda sana gel göz yaşlarım. I'm a prisoner.